Selam Gençler Ben Milal Bugün Sizlerle Beraber CSGO'da Nasıl Sahterenak Yapılır Onu Göstereceğim Benim Size Yine Açıklama Kısmına Vereceğim Winner'ı indiriyorsunuz. Ondan Sonra Masa Üstüne Atıyoruz Ve Bunu Açıyoruz Biraz Bekleyeceğiz Tamam Geldim Ondan Sonra Burada Rank Changer Diyor Buraya Geliyoruz Ve Buradaki injectörü Çalıştırıyoruz Burada Sol Üste Yazı Yazıyor New to Game Dll yazıyor. Onu Kopyalayıp Direkt Aşağı Yapıştırıyoruz Burada Zaten İnjektör Edildi Diyor Ondan sonra oyunumuza giriyoruz ve yani bunu söyleyeyim oyun açıkken yapacağız yani bunu oyunu açacağız alacağız o şekilde yapacağız. Evet şunu söylemekte istiyorum bunu oyunu açıkken yapacağız dedim benimki benim oyunum alttaydı zaten sol üstte gördüğü gibi etkinleştiğini anlayabiliyoruz. Ondan sonra oyunu gözle insert tuşuna basıyoruz. Bizi burada ilgilendiren yer misk. Misk yerine giriyoruz yani burada gördüğünüz gibi profil changer diyor. Rankımızı ne yapalım şu an mesela. Bir global olalım. Şunları da fullleyelim böyle. Buraları istediğiniz tarzda bir şey yapabilirsiniz. Mesela bir 698 yapalım. Buraya 65. Buraya yani istediğinizi yazın. Ondan sonra update diyoruz. Yükle diyoruz. Buradan istediğiniz gibi madalya da ekleyebiliyorsunuz. Şöyle. Pardon bir dakika. Ne yanlış yaptık. Bir daha update mi diyeceğiz. Aynen. Bir daha instart tuşuna basıyoruz ve masa üstüne, yani şey geliyoruz bir daha. Gördüğünüz gibi yani bu kadar kolay böyle arkadaşlarınızı filan trolleyebilirsiniz ya da başkalarını trolleyebilirsiniz cidden böyle inandırıcı bence burayı da siz daha iyi yaparsınız yani kaç el kazandığınızı filan onları yaparsınız daha inandırıcı olabilir yani bugünlük videomuz bu kadardı siz de indirmek istiyorsanız açıklama kısmından alabilirsiniz görüşmek üzere bye bye